Sevgileriniz kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle daha önce hiçbir yerde görmediğiniz yumuşacık ve hafif bir pasta tarifi vermek istiyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Keki için 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı balkabağı püresi, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 su bardağı un, keki ıslatmak için 1 su bardağı süt. Keki için öncelikle tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Yumurta ve şekeri çırpma kabına koyup yaklaşık 5 dakika çırpıyoruz. Diğer malzemeleri ilave edip iyice çırpıyoruz. Daha sonra yağlanmış kelepçeli kek kalıbına ya da borcama yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Biz pişene kadar muhallebisini hazırlayalım. Vanilya hariç tüm malzemeleri tencereye alıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra ocağın altını açıyoruz ve kaynama noktasına gelene kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alıyoruz. Hiç bekletmeden vanilyayı ekleyip karıştırıyoruz. Fırından çıkan kekimizi 5 dakika dinlendiriyoruz ve daha sonra 1 su bardağı sütü eşit bir şekilde üzerine döküyoruz. Kekimiz sütünü çektikten sonra kekin üzerine eşit şekilde muhallebimizi yayıyoruz. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpiştirip süslüyoruz. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıp vaktiniz varsa bir gece eğer yoksa 4-5 saat buzdolabında dinlendirip daha sonra servis ediyoruz. Aynı ölçülerde dikdörtgen borcamda da hazırlayabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.